Bize ekrandaki saatin kaçı gösterdiği soruluyor. Önce akrebe, yani kısa çubuğa bakıyoruz. Akrep bize saati söyler. Tepedeki çentik 12'dir. Sonra sırasıyla 1, 2, 3, 4. Görünüşe bakılırsa Akrep 4'ü de biraz geçmiş. O halde dördüncü saatteyiz. Saat 4. Şimdi dakikayı düşüneceğiz. Daha uzun olan Yelkovan isimli çubuk bize dakikayı söyler. Saatteki her çentik 5 dakikaya eşittir. Tepedeki çentikten başlarız. Burası sıfır noktasıdır. Sonraki çentik 5 dakika geçiyor. Sonraki çentik 10 dakika geçiyor. O halde saat 4'ü 10 geçiyor. Bir başka deyişle 4, 10. Biraz daha örnek yapalım. Saat kaç? Önce akrebe bakıyoruz. Buradaki kısa çubuk. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akrep 9 ve 10 arasında. Demek ki hala 9. saatteyiz. Henüz 10. saate gelmemişiz. 9. saat 9'dan başlar ve akrep 10'u gösterene kadar devam eder. Şimdi dakikayı bulmalıyız. Sıfırdan beşer beşer ilerleyerek sayacağız. Sıfır, beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, otuz. Saat dokuz otuz. İşin esprisini anlamışsınızdır. Bir saatte 60 dakika olduğunu biliyoruz. Burada da yelkoğan saatin tam ortasında duruyor. 60'ın yarısı 30'dur. Hadi bir tane daha yapalım. Saat kaç? Sayalım. Hatta bu sefer geriye doğru sayalım. 12, 11, 10. Şu anda 10. saatteyiz. Akrep 10'u geçmiş ama henüz 11'e ulaşmamış. O halde 10. saatteyiz. Peki 10'u kaç dakika geçmiş? 0, 5, 10, 15, 20. Yelkovan 20'yi gösteriyor, demek ki 20 dakika geçmiş, saat 10.20, yani saat 10'u 20 geçiyor.